Selam terazi arkadaşlarım ben Şengül nasılsınız sevgili teraziler adaletin terazileri inşallah iyisinizdir Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz Efendim sizler için şöyle Kasım ayı genel yorumu yapacağım gördüğünüz gibi kahve önümde tarotumda önümde şöyle bir bakacağım aşk hayatınıza iş hayatınıza sağlığınıza enerjinize Şöyle bir bakalım mı canlar aman Allah'ım bu şekillerde neyin nesi Oo, çok güzel ama bakın bu kısım çok temiz Sevgili teraziler canlarım benim onlar çok iyilerdir çok şöyle bir bakalım şekillere sevgili terazi arkadaşlar, burada çok güzel bir şey çıkmış aman Allah'ım neyse daha oraya gelmedik teraziler hadi bakalım hadi bakalım dört dörtlük yaşantı var mı Tabii ki de yok burada tamam bazı kötü şeyler çıkmış ama burası aman Allah'ım geleceğiz şimdi Evet sevgili terazi arkadaşlarım hmm, bayağı çoluk çocuk aman Allah'ım iş güç önünü göremeyen terazi arkadaşlarım var bu nedir Allah aşkına önünüzde ayrı çocuklar kucağınızda ayrı çocuklar yapacak bir şey yok onlar dünyaya geldi onlara bakacağız canlar sizin aşk hayatınızda baya bir üstünüze fena çökmüşler kalbinizin üstüne köpek çökmüş yani dost zannettiğiniz tipler Kalbinizi fena bastırmış. Bu da neyin nesi? bakın. Hem kalbinizi karartmış. Hem içinizi karartmış. Hem umutlarınızı kırmış. Tabii, bütün terazilere mi söylüyorum bunu elbette değil. Bunlar kendilerini biliyorlar. Sizin bu insanlar. Bakın dost bildikleriniz köpek dosttur değil mi gerçek hayatta. Bu sizin dost bildiğiniz komşu, arkadaş, çevrenizden birileri, iş yerinde arkadaşınız, her kimse. Bu tipler... <gülüyor> Bu tipler, evet canlar, öyle diyorum ben. Sizin kalbinizi kararttığı yetmiyor. Hemen önünde bakın. Köpeğin önünde balığı da görün. Sizin maddi manevi mutluluğunuza bu insanlar engel olmaya çalışmış. Köpek de çok büyük haberiniz olsun. Belki de güçlü bir insan, bilemeyiz maddi manevi. Değil mi? Güçlü biri, dikkat edin derim size. Maddi manevi, bayağı bir güçlü. Ve hatta bu insan... Bu insan onun da adının harflerinden size söz edeceğim. Canı yanmış olan terazi arkadaşlarımın adında K harfi var, L harfi var, İ harfi var, V harfi var. Başka harfler de var ama onlar biraz küçük çıktığı için gözüm görmüyor canlar. Büyüteçim var denedim onu da yaramaz o da göstermiyor. Ya da kendisi bozuldu ne oldu bulanık mıdır nedir göstermiyor. Ortak nokta çok anlaşmalarınız çıkmış canlar sizin. Kafa kafaya vermişsiniz. Sevgiliyse sevgili, evlilikse evlilik, iş hayatıysa iş hayatı. Bu nedir? Kalemim olsaydı gösterirdim sizlere kafa kafaya şu kısımla çok ortak anlaşmalar çıkmış sizde. Kariyerde güzel yere doğru gidiyorsunuz. iyileriniz yukarıya doğru dönmüş. Hemen de yan tarafı zaten tertemiz bakın. Kasım ayı içerisinde 1.5 yolunuz çıkmış sizin canlar bakın 1 yanında da yarım bu bir olan nedir Yurtdışı bağlantılı olan arkadaşlarım yarım olan da şehir içi ilçeden ilçeye veya şehirden şehire nişan söz düğün iş anlaşmaları veya davetlisiniz güzel bir şekilde gidecek tertemiz döneceksiniz sorunsuz yani güzel anlaşmalar da yapacaksınız güzel tamam bir o köpek kısmı kötü çıkmış onu da bilirsiniz zaten kimin ne olduğunu biliriz değil mi canlar? Kolumuzu, komşumuzu biliriz. Gelelim iş hayatınıza. İş hayatınızda biraz karmaşa çıkmış sizin. Kavgalar falan var gibi bir durum var. Böyle bir dolandırılma olaylarım olmuş. Hatta iş hayatıyla alakalı mahkemesi olan arkadaşlarım da çıkmış. Bayağı bir sıkıntılı çıkmış bazıları. Sıkıntılı çıkmış. Şimdi bu sıkıntılı çıkan terazi arkadaşım ne yapıyor? Mahkeme yollarını bilen. Bilinçli kişileri, bilinçli avukat, o işlerden anlayan girmiş çıkmış o yolları öğrenmiş kişileri kendine çekecek. O kendine bunu çekerken, sevgili terazi arkadaşım çekerken karşı taraf rahat duruyor mu, karşı taraf da rahat durmuyor. O da yine aynı bir benzeri şeyler yapmaya çalışacak. Böyle bir Kasım ayı içerisinde bir süreç sizi bekliyor benden söylemesi çünkü adli olay çıkmış burada canlar iş hayatınızla alakalı sıkıntısı olan sevgili terazi arkadaşlarıma söylüyorum bunu karşı tarafta rahat durmuyor. Baya hmm, baya bir böyle bir hayatınız karmaşa içinde canlar eş işe çocuklar okula aman Allah'ım ama enerjiniz güzel çıkmış sizin sevgili teraziler enerjiler güzel çıkmış. Şimdi bu köpeğe ben tekrar geriye dönüyorum. Bu köpekle alakalı canlar, hmm, bakın aslında cinsiyet de çıkmış. Burada da bunu vermem ne kadar doğru bilmiyorum. Cinsiyeti de çıkmış. Bu köpekle alakalı iki tane olumsuz haber alacaksınız. Bakın karga şeklinde kuşlarınızı görün. Hemen cinsiyet de yanında çıkmış ama genel olduğu için bunu tek kişiye yoramayız. Benden söylemesi. Olumsuz haberler alacaksınız. O kişiyle köpekle alakalı. Tamam Güzel çoluk çocuk herkes kendi halinde biraz bir karışık şekilde çıkmış yorgunsunuz bitkin bir vaziyetiniz var sevgili teraziler ama enerjiniz güzel enerjiniz doğru olacak sizin sağlığınızla alakalı da güzel çıkmışsınız ne tür rahatsızlıklarınız olursa olsun. Kasım ayı içerisinde çok çok fırsatlar yakalayacaksınız benden söylemesi sağlıkla alakalı çok öneriler alacaksınız çok yardımlar göreceksiniz işte şunu kullan bu sana iyi gelir gibi örnek veriyorum çok fırsatlar yolunuza çıkacak sadece burada köpek kötü çıkmış dost bildiğiniz kişiler arkanızdan vuruyorlar sizi bir de aylık maddi geliriniz biraz kötü çıkmış canlar ağlayan terazi arkadaşlarım çıkmış burada ay başını zor getiren çocuk okutan kredi borcu ödeyen ağlıyorsunuz bakın ağlar vaziyette çıkmışsınız burada ne yapıyoruz ben her zaman söylüyorum borcumuz varsa ayağımızı yorgana göre uzatacağız değil mi öyle her gördüğümüzü almaya kalkmayacağız çünkü bizim cüzdanımızın hacmi onu kaldırmıyor biraz orada dikkatli temkinli olalım bay bayan hepinize söylüyorum bir ay başı durumlarınız sıkıntılı çıkmış barışlarınıza gelince küslerle barışlarınızda aslında güzel bakın küslerle barışlarınız çıkmış eski eş eski sevgili gibi bir anda hiç beklemediğiniz anda aa eski sevgiliniz sizi arıyor böyle bir anda size bir değişim bir sürpriz barışmak isteyecek görüşmek isteyecek böyle bir şeyler çıkmış burada canlar çünkü etki altında etkiniz altında acı çekiyor anlatabiliyor muyum Onu tammıyor sizi sevgili terazi arkadaşım güzel insan evliler fena değil evliler fena değil de sadece bazı çiftlerin arasında yalanlar taşınılıyor anlatabiliyor muyum birinizden alıyorlar diğerinize diğerinizden alıyorlar bir diğerinize arada laf taşıyanlar var akrabalar var yapanlar bunu daha çok akraba kısmı daha çok ağırlıkta onlara da dikkat edelim. Tertemiz haberleriniz var bazı arkadaşlarımın harfleri N harfi M harfi ters düşünmeyin bakın sizler de temiz yere doğru gideceksiniz Y harfinde olan arkadaşlarım hep böyle ters düşüne düşüne L harfi olanlar umutlarınız kırılmış ama kırmayın bakın tertemiz özellikle bu harfteki arkadaşlarım güzel insanlar sizlere şehir dışı olabilir yurt dışı olabilir ya yolculuklar görülüyor Allah aşkına. Ve ter temiz yolculuklar bunlar. Hemen yolların altındaki harfleri söylüyorum. Niçin tepe taklak oldum? Öyle kötü düşünme. Ne kadar kötü düşünürsek durum kötüye gider. Bitti. Güzel, temiz haberler var. Güzel barışlarınız var. Özellikle de karşı taraf bunu çok isteyecek, değişime uğrayacak çünkü sizi kaybetmek istemiyor. Bir anda aldığı karar üstüne sizi aramaya koyulacaklar. Sürpriz olacak yani benden söylemesi. Evet sevgili arkadaşlarım ne yapıyorsunuz burada? Olumsuzlukların üstüne süngeri çekeceksiniz korku yok. Ben burada birçok terazi arkadaşımı korku içinde gördüm. İş hayatını kaybetme korkusu taşıyanlar var. Aşk hayatını kaybetme korkusu taşıyanlar var. Kaderimiz neyse o korku yok. Sevgili terazi arkadaşım korkmuyoruz. Yaşlısınız veya gençsiniz hiç fark etmez. Korku yok. Evren alnımıza ne yazdıysa biz onu yaşayacağız. Ya ben niye korkacağım Allah aşkına? O insan benim kaderimdeyse zaten benimle bu yolu yürür. Kazanmadığımız şeyi de asla kaybetmiş sayılmıyoruz. Tamam korku yok bitti. Ne olursa olsun korku yok. Tek kelime. Güzel sürprizler gelecek. Çok fırsatlarınız olacak sizin. Benden söylemesi burada güzel bir şey çıkmış. Bunu da zaten zor tutuyorum kendimi. Sevgili teraziler hayali çıkmış resmen. Onu size göstermem lazım. Bu nedir? Bakın 7 tane de tertemiz çok güzel temiz haberleriniz var. Fırsatları çok yakalayacaksınız siz. Kasım ayı içerisinde sevgili teraziler yok ki kalem Allah'ım Rabbim, Kalemi de bıraktım artık o kalemi de kullanmıyorum. Sevgili terazi arkadaşlarım bunu görmelisiniz. Resmen bakın hayali çıkmış hayali. Şans oyunlarını oynayın. Hiç beklemediğiniz yerden. Şu balığınızı görseniz. Keşke şurada şu balığınızı görebilseniz. Balığın hayali çıkmış. Bakın balığın hayalini görün. Görün hayali. Üstünde de tertemiz. Bakın yan tarafında hemen. Üstü de tertemiz çıkıyor. Yan tarafta da güzel temiz haberler alacaksınız. Miras olabilir. Herkes şans oyunlarını kazanacak diye bir şey yok. Hiç beklemediğiniz anda... Bir tek elin önünden geçerken ya şuradan iki şeylik bir şey çektireyim derseniz. Canlar hiç beklemediğiniz anda bunun şansı gelebilir. Toplu bir miktar elinize geçebilir. Hakkınız olan size gelebilir. Bakın şans var. Lütfen bunları deneyin sevgili terazi arkadaşlarım. Hmm, çok güzel bakın burada evlilikler, düğünler, barışlar aman Allah'ım. de ya sizde ne kadar namaz kılan insan çıkmış. Allah aşkına bu nedir? ne kadar güzel Allah kabul etsin bakın ona bir şey demiyorum o ayrı bir şey tabi ki ibadet yapalım canlar şurası resmen yukarıdan aşağıya resmen cinsiyetleri de çıkmış benim bayan arkadaşlarım o kıbleye vermişler istikameti dua ediyorlar ne kadar güzel duanız kabul olmuş ama hemen balığın altındasınız tamam şöyle ben bir bakayım ki şekillerinize iki tane tombul kuşunuz var sevgili arkadaşlar iki tane tombul kuşunuz var çok güzel haberler alacaksınız. Şansla alakalı haberler bunlar. Yine bakın çevresinde de balıklar çıkmış. Dört kişi, dört insan, cinsiyetleri de çıkmış ama neyse ben vermeyeyim cinsiyetleri. Dört insan bir kişiden ayrılıp gidiyorlar. Başka bir diyara doğru gidiyorlar resmen. Ya eşten ayrılıyorlar. Ya anneyi babayı bırakıyorlar bunlar. Evet üç kişi hatta üç kişiye sırt dönüp gidiyorlar bir ayrılık durumları çıkmış burada canlar resmen tabağın kenarından çıkıp gidiyorlar bu tarafta arkasını dönüp bakmıyor gidenlere olabilir tamam ayrılıktır olabilir sevgili arkadaşlar çok bayağı bir siz bu kasım ayı içerisinde çok fırsatlar yakalayacaksınız bay bayan hepinize söylüyorum lütfen balığınızı unutmayın sadece dediğim gibi balığın yanı sıra bakın şu karanlığı da atamıyorsunuz ama Farkında mısınız? Üstünüzden nazar gelecek. Canlar göz çıkmış burada. Size gelen bu şanslar, size gelen bu fırsatlar göz çekecek. Hemen yan tarafta bakın. Göz çıkmış. Okuyun. İşlerimizin ters gitmemesi için. Aksi, aksiliklerle karşılaşmamak için. Çünkü nazar çok kötü bir şey. Sevgili terazi arkadaşlarım. Hemen nazarda geliyor arkasından bu şanslarla birlikte lütfen karamsar olmuyoruz tamam kesinlikle karamsar olmuyoruz sizler şanslarınızın fırsatlarınızın farkında olmadığınız için kasım ayı içerisinde böyle bir kendinizce bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız geneliniz buyurun karanlığın içinde şanslı balığınızı görün şu karanlığı şu sıkıntıları da görün yani şansınızı dahi köreltmişsiniz ya böyle bir şey olmaz İnsin. Karanlık balık kalsın orada. Nazarla birlikte o sıkıntı aşağıya insin. Hayal kırıklığı. Ben bir türlü muradımı alamadım. Veya ben bunun böyle olmasını istemiyordum gibi. Böyle bir kırıklık. Hayal kırıklığı demeyelim biz buna da. Ruh kırıklığı diyelim. Evrenin size burada, burada size verilen mesaj şu. Sevgili teraziler. Ruhen kendini kırık hissedebilirsin. Öyle hissetme. Karamsar olma. Şanslısın ya şansa doğru gideceksin Allah aşkına şanslısın güzel kardeşim sağlığın da çok güzel çıktı evet sadece karamsar düşünmüyoruz bir de lütfen köpeğe dikkat edelim baya bir iri bir köpek o baya baya büyük biraz maddi durumu iyi biri olabilir ya da ailesi kalın biri olabilir değil mi çevreli mevreli köpek baya bir güçlü çıkmış onlara karşı dikkatli olalım. Evet, dost sandığımız tipler bakın işte bu halde hissedeceksiniz sevgili Teraziler kendinizi, değil mi? Ah! Hiçbir şey olmadı. Ben neden böyleyim? Evren de diyor ki böyle olma bak kurumuş bir şey yok diyor. Gelecek diyor. Bu kartımız ne der? Her şey bitmedi der. Evet, her şey bitmedi. Siz de farkına varın bu durumun. Sevgili Teraziler böyle bir ruhen kendinizi kırık dökük hissedeceksiniz öyle hissetmeyin şanslısınız ya nasıl balık çıkmış hiç beklemediğiniz yerden bir şeyler gelecek elinize yapmayın bakın işte buyurun Cık, olmaz tamam iş hayatınızda evet doğrudur iş hayatınızda mahkemeler çıkmış gördüm burada gördüm zaten bu nedir karşınıza aldığınız kişiler düşündüğünüz gibi kişiler çıkmayabilir. Önemli olan son kartımız bakın. Zafere doğru gideceksiniz. O kadar meşakkat, o kadar sıkıntı, korku, endişe günleri, ayları açtık. Buyurun zafere doğru gidiyoruz değil mi? Ağlamak yok, sızlamak yok. Artık aldanmayacaksınız. Sevgili Teraziler, buyurun kabullenme geliyor. Güneş gibi parlayacaksınız ya. Hayal kırıklığı yok. Her şey bitti yok. Tamam yenileneceksin, onu yıkacaksın. Evren diyor ki, onu yık. Sevgi arsız olabilirsin, tamam? Sevgi arsız olabilirsin. Yalanlar yoluna çıkabilir bazı Terazi arkadaşlarımın tabii ki yalanlar yoluna çıkacaktır. Ama sonuç itibariyle, bakın yıldız gibi parlayarak bir şekilde o çileli yolu atlatarak Evren'in yardımıyla, bakın burada mistik güçler var. Evrenin yardımıyla mutlu aşka, mutlu işe, mutlu yuvaya kavuşacaksın. Bırak yalanı dolanı köpekleri bir kenara bırak diyor. Evet işte onlar köpek onlar o yalancılar. Çünkü iki tane olumsuz haber alacaksın o köpekle alakalı. Ah be güzel kardeşlerim boş verin. Onlar ne düşünürse düşünsün. Bakın sağlığınız güzel, sağlıkta mutluluk geliyor. Kararlar alacaksınız nerenizden rahatsızsanız kendinizi nasıl iyi hissetmek istiyorsanız işte ben şunu yapacağım diyeceksiniz bakın ani karar belki de bir anda spora başlayacaksın bir anda yürüyüşe çıkacaksın bir anda diyete başlayacaksın örnek veriyorum ardından da bakın mutlu aile tablosu aman Allah'ım spor yapıyorsunuz resmen bakın İşte bu işte bu güç bende sağlık bende diyeceksiniz sağlığınız güzel çekmiş çok da fırsatlar yakalayacaksınız canlar çünkü yardım da görüyorsunuz, sevildiğinizi hissedeceksiniz, seveceksiniz, sizler de seveceksiniz, karşı tarafta sizi sevecek, daha olsun Allah aşkına. Kötüye bakmıyoruz, yalancılara dikkat edeceğiz, köpeklere dikkat edelim, asla kaybetmemeliyiz, ne yapıyoruz? Lütfen karanlığı bir kenara bırakıp aydınlığa bir adım atın, aydınlığa doğru adım atın, sevgili teraziler. Narin teraziler. Ufak bir adım, yüreğinin yolunda attığın o küçük adım sana tüm kapıları açacak bir sevgili terazi. Niçin olmasın değil mi? Çok dua eden, çok namaz kılan terazi bayanlarını gördüm. Allah kabul etsin. Hiç merak etmeyin. Hiçbir dua karşılıksız değildir. Evet sevgili arkadaşlarım, Kasım ayı genel yorumunun sonuna geldik. Bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşlarım var ise